Merhaba arkadaşlar. Bugün size etiket çoğaltmayı, çerçeve içine etiket boyutu ayarlamayı göstereceğim. Ee, bunu kokulu taşlarda vesaire kullanabilirsiniz. Aynı şekilde etiket e, sticker yapımında da kullanabilirsiniz. Aynı yöntemle hiçbir değişiklik yok. Ee, Android bir telefondan Play Store uygulaması olan PIS kartı indirmenizi isteyeceğim. Bu tamamen ücretsiz bir uygulama. Ee, o yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben daha önce indirdiğim için direkt göstermeyi başlayayım istiyorum. Açıyorum uygulamayı. Buradaki artı tuşunu basacağım ve kolaj diyeceğim. Kılavuz çizgi. Galeriniz çıkıyor direkt. Buradan ben Nazar Dağısını seçeceğim ve ilk çıkan yere basacağım. Şimdi burada altta seçenekler var. Çoğaltma seçenekleri. Bunlar benim işime yaramıyor. Yarısı yarım, yarısı değil falan. Ee, yani bu benim işimi görmüyor. O yüzden şuradan alttan 4.3'ü seçtim. Yine bakıyorum. En fazla ne kadar çoğaltabilirim diye düşünüyorum. Öyle düşünün siz de. Buna bakıyorum. Bu da işimi gör. Evet bu işimi görecek. Şimdi 3.4'ü seçtik. Bunu ekle diyoruz. Boş olan yerlerine tıkladım. iki tane yukarıda sağda ekle diyor. İki tane seçtiğimiz görüyoruz zaten. Ekle diyoruz. 2 tane oldu. İleri diyoruz. Tekrar ileri diyoruz. Kaydet diyoruz. <gülüyor> Ve kaydediyoruz. Bu resim şu an galerimize kaydedildi. Ben buradan çıkıyorum. Tamamen çıkıyoruz arkadaşlar. Tekrar artıya basıp kolay diyoruz. Kılavuz çizgi diyoruz. Ve en son yaptığımız dörtlü resmi seçiyoruz. Yine aynı şekilde tıklıyorum. 3.4'e geliyorum. Ve bunu hemen seçiyorum. Boşluk olan yere tıklıyorum. iki kere en son yaptığımızı ekliyoruz. İlk önce iki taneydi. Dört tane yaptık. Ee, şu an 4, 8, 12, 16 tane kolajımız oldu. Bunu 64'e kadar çıkartabilirsiniz. Ya da işte görüntü kalitesi bozulmasını diyorsanız daha az da yapabilirsiniz. Bunu da kaydediyorum. Tekrar çıkıyorum geri tuşuyla tamamen en son olarak göstereyim hani daha fazla uzatmayayım Kılavuz çizgi diyorum yine en son yaptığımı seçiyorum seçilen fotoğraflar diyorum Tekrar 3.4'e geliyorum Tıklıyorum ekliyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü etiketiniz oldu. Kaydediyorum. Şimdi etiket çoğaltmayı gösterdim. Ee, Kokulu taş yapanlar için çerçeve içine ait ayet ayarlamayı göstereceğim şimdi. Çünkü o da problem oluyor. Hani bunu böyle yaptık mesela boyutunu siz bilgisayarcadan götürüp ayarlatıp tekrar çıkartabilirsiniz. Aman bizim burada bilgisayarcı yok işte yapmıyorlar derseniz de ben size hemen boyut ayarlamayı göstereyim artıya basıyoruz bu sefer kolay değil düzen diyoruz ve ilk nazar doğasını seçiyorum Şimdi arkadaşlar burada bir sürü menü var işte metindi fotoğraftı K, -K sınır vesaire Ya da efektler bunlardan Görüntü kalitesini de iyileştirir Veyahut da farklı bir hale de Sokabilirsiniz Araçlar dedim Yeniden boyutlandır dedim Burada işte belirli bir yükseklik varmış Ben mesela oval çerçevenin Şu an hatırlamıyorum ama 5'e 7'ydi sanırım 53'e 67 Yapalım bir dakika Öyle olsun. bu direk kendisi otomatikman boyutlandırıyor yani hani size boyutlandırmıyor gibi gelebilir ama boyutlandırıyor hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor ya da işte birebir yapalım mesela boyut küçük olamaz ve 50'ye 50 yapalım o zaman 50'ye 64 oldu direk yüçüldü resim ya yani bunun boyutunu istediğiniz şekilde buradan ayarlayıp bu şekilde yapabilirsiniz. Tabi çok büyüttüğümüz ve çok küçülttüğümüz için e, görüntü kalitesi bozuluyor. O yüzden işte e, 53'e 68 yapabiliriz. Geri diyelim görüntü kalitesi biraz bozuldu çünkü ve geri dönmedi. Şöyle dediğim gibi Yeniden boyutlandır kısmında buraya istediğiniz boyutu girerek boyutlandırma yapabilirsiniz. Dedikten sonra ileri diyoruz ve kaydediyoruz. Kaydettiğimiz resimle de kolajımızı yapıyoruz. Faydalı olduysam ne mutlu bana.